My Life Danışmanlık, Ekrem Çufa ile yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programını sunar. Değerli dostlar, yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programına hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir konu var. Hemen yakınımızda birçok diyabet hastası var. Bununla ilgili hemen iki uzmanımızda uzman yani beslenme ve diyet uzmanı Merve Akay Hanım Efendi ile bir araya geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk getirdiniz. Bugün bize çok değerli bilgiler vereceksiniz galiba. Evet, diyabeti anlayacağız. Bugün. Diyabeti anlayacağız ve onunla baş etme ve mücadele yöntemleri değil mi? Kesinlikle. Yani diyabet nedir? Diyabet neden önemlidir? Diyabetin belirtileri nelerdir? Bunun gibi 8 soru gelmiş. Sizi bugün biraz terleteceğiz. Olsun. Evet, değerli seyirciler siz de televizyonunuzu, YouTube'unuzu veya cep telefonunuzu açın. Sesinizi, sesini biraz daha açın. Gözlerinizi de açın ve iyi konsantre olun. Çünkü yetinmiyoruz. Hemen beslenme ve diyet uzmanımızdan sonra kim geliyor? Psikolog Esra Çakıranım efendim. Hoş geldiniz. Hoş Sefalar getirdiniz. Hocam, sağ olun. Evet, kendisi MyLife Psikolojik Danışma ve koştuk Merkezinden. Hemen yöneliyoruz. Hocam diyet nedir? Diabet aslında bizim günlük yaşantımızda enerjimizi veren glikoz adlı maddenin kanımızda olup da hücre içerisine girememe durumunda ortaya çıkan bir hastalıktır. E, hücremizde yani kanımızda bulunan glikozun hücre içerisinde kullanılması için pankreastan salgılanan insüline ihtiyaç duyuyoruz. Bu insülin salgılanmadığı zaman veya insüline gerekli yanıt oluşamadığı zaman e, maalesef kanımız, kanımızdaki şeker oranı gittikçe yükseliyor. Bu da bize diabet olarak geri dönüyor maalesef. Diabet çeşitlerimiz var. Burada insiline bağımlı diabet dediğimiz tip 1 diabet, insiline bağımlı olmayan diabet dediğimiz tip 2 diabet ve hamilelik döneminde ortaya çıkan gestasyonel diabet dediğimiz 3 tip diabetten söz edebiliyoruz. Evet çok güzel. Bu arada psikolog Esra Hanım'a da iş düştü. <gülüyor> Şimdi bazıları gerçekten herhangi bir beslenme hastalığı olabilir, işte diabet olabilir. Evet. Bu konuda nasıl profesyonel yardıma ihtiyaç duyuyorlar insanlar ikincisi de bazıları da hastalık hastası yani bu tip durumlarda nasıl bir ayrıcı faktör kullanabiliriz hocam şu şekilde yeme bozukluklarında zaten en büyük stres, en büyük faktör stres faktörü bunun dışında diyabet tarzı bir rahatsızlıkla karşılaşıldığında insanlar kalan hayatları boyunca dikkat etmek sağlıklarına dikkatli şekilde yön vermek durumunda oldukları için bu onlarda farklı bir stres unsuru da yaratabiliyor. Çünkü sürekli yediklerine içtiklerine dikkat etmek durumundalar. Farklı bir yaşam biçimi benimsemek durumundalar bu rahatsızlığı öğrendikten sonra. Bu kişide anksiyete, bozukluğuna yol açabiliyor. Dönem dönem depresyona yol açabiliyor. Bu durumlarda kişilerin profesyonel yardım almasını öneriyoruz biz uzmanlar Tabii, olarak. Değerli dostlar görüyorsunuz yalnız değilsiniz. Bir kolunuzda sağ kolumuz beslenme ve diyet uzmanı Merve Akay hanımefendi sol kolunuz psikolog Esra Çakır hanımefendi ben de görüyorsunuz onları sizlere tanıtıyorum sizlerle buluşturuyorum aynı zamanda bu işin tabii ki koordinatörlüğünde yapıyoruz Peki diyabet neden önemli? bir şundan dolayı çok önemli. Son 10 yılda ülkemizde çok fazla artış gözüktü. Ee, yaklaşık işte nüfusumuzun %10'u diabetli. %10'un da %90'ı tipiki diabetli. Ee, evet. Bu insanlar maalesef diabetin aslında diyetle çözülebileceğini bilmiyorlar ve bunun da yaşamak zorunda olduklarını düşünüyorlar. Her gün uyanıp da bir avuç ilaç içiyorum diyen danışanlarımız var. Yine aynı şekilde diyabetin çok ciddi komplikasyonları var. Yenilmediği sürece e, diyabetin e, retina hasarına, sinir hasarına, diyabetik ayak dediğimiz, ayakta oluşan yaralar, ciddi yaralar dediğimiz hastalıklara dönüşebiliyor. Yine aynı şekilde sinirlere, beyin hasarına, böbreklere vurabiliyor. Çok ciddi sağlık sıkıntılarına sebep olabiliyor diyabet dediğimiz hastalık. Evet. Bu hastalıkların önlenmesi için e, mutlaka bir tedavi almamız gerekiyor. En başta da diyet tedavisi çok çok önemli. Evet. Peki Esra Hanım psikolog olarak bu e, yani sorunu kabul etmeyen kişiler var veya bir beslenme ve diyet uzmanına başvurmuyorlar hastalığı kabul etmeyen tipler de var bu tür insanlar sizden nasıl bir yardım alabilirler? Hocam şu şekilde zaten birçok rahatsızlıkta önce kişide bir savunma mekanizması gelişiyor. Kişi bunu reddediyor. Çünkü kabul etmek istemiyor hayatının geri kalanında devam edecek bir durum olduğu için. Bu durumda bizlerden şu şekilde yardım alınabilir. Biz bu süreci onlara kabullendirmek, sürecin aslında sağlıklı bir destekle doğru şekilde ilerleyebileceğini anlatmak açısından faydalı olabileceğimizi düşünüyorum. Evet yani bravo. Uzman desteğine bu konuda başvurulması kesinlikle. onların sağlıkları açısından ciddi bir önem taşıyor kesinlikle. Kesinlikle. Değerli seyirciler sorunu ya kabul edin ya da psikolog burada kabul edeceksiniz. <gülüyor> Çünkü neden? Beslenme ve diyet uzmanımız Merve Kayanım Efendi birçok tehlikeden bahsettim. E bunları kabul ederseniz hani menfaatinize çünkü gözünüzün zarar görmesi sinirlerinizin harap olması psikolojinizin bozulmasını istemiyorsanız mutlaka bir beslenme ve diyet uzmanının ve ve dahi birlikte çalışıyorlar ki onları kapılarını çalmak mümkün. Diyabetin belirtilerini peki nasıl anlayacaklar? Aslında diyabetin kendini belli eden birçok belirtisi var. Bununla birlikte 10-15 yıl süre içerisinde hiç belirti de göstermeyebiliyor. Buraya işte pre prediyabet dediğimiz bir evre var. Diyabet evet. öncesi balayı ayı dediğimiz bir evre. Evet. Yavaş yavaş gelişen ama henüz böyle ciddi komplikasyon vermeyen evre dediğimiz evre. Maalesef o evrede de biz çok fazla diyabet teşhisi koyamıyoruz. O evreden sonra gerçekten diyabet artık dişlerini ortaya çıkardıktan sonraki dönemde diyabet teşhisi koyuyoruz. E, belirtiler nelerdir? Çok sık tuvalete gitme, çok fazla su içme, çok yeme. Bir yanda kilo kaybı, işte retinadaki bozukluklar, görme bulanıklığı, tekrarlayan enfeksiyonlar, mantar özellikle enfeksiyonu. Bunlar bize diyabetin geldiğinin habercileri. Anladığım kadarıyla bu belirtiler varken illa diyabet tanısı almadan da sizden profesyonel yardım almak, bunu geciktirmek de mümkün. Kesinlikle öyle. Prediyabet evresi dediğimiz evrede alıp da böyle ipin ucundan döndürdüğümüz çok danışanlarımız evet. oluyor. Sizi ipten alıyoruz efendim. İpten alıyorlar uzmanlar ona göre. Peki diyabet açısından kimler risk altındadır? Diyabet açısından tip 2 diyabet için konuşursak yine tip 1 için de aynı şekilde genetik çok önemli. Ailesinde diyabeti olanlar, 45 yaş üstü insanlarımız, kalp damar rahatsızlığı olanlar ya da gebelik sürecinde daha önceden bir gestasyonel diyabet geçmişi olanlar, iri bebek dünyaya getirenler ve kilolu insanlar her zaman risk grubunda. Evet risk altındayım. Görüyorsunuz hemen o yüzden e, beslenme ve diyet uzmanı Merve Akay Hanım Efendi ile çalışıyorum. Size de tavsiye ederim. Bu arada 4 kilo verdim. Hemen e, tabii ki bu kadar seansa girince ne yaptım? Psikolog Esra Hanım'dan yardım istedim. Birçok e, hastamıza özellikle kilo ile ilgili... Ben şimdi biraz balık etti olunca e, beslenme konusunda psikolojik danışmanlığı Esra Hanım'a yaptırıyorum. O daha ve fit, e, daha rol model olabilir onlar. Bu yüzden kendisine müracaat ettik. Peki, e, Esra Hanım, yani yeme bozukluklarıyla ilgili yani kişilerin özellikle psikolojik kökenli yeme bozukluklarında psikoloğun e, kapısını çalmalarında ne gibi yararları olur? Hocam şu şekilde, zaten bu program diyetisyen ve psikoloğun beraber yürüttüğü psikodiyet adı altında yürütülen bir program oluyor. Bu süreçte kişinin yani bizim psikoloğun tespit etmesi gereken şey, kişi bu yemeği yediren, onda bu yeme isteğini fazla şekilde uyandıran faktör. Bu konuda çalıştığımızda genelde çocukluklarında yaşadıkları bir takım duygusal istismarlar, sevgi eksiklikleri, özgüven eksiklikleri gözükebiliyor. Evet. Kişi yetişkinliğinde bu durumu çok fazla yiyerek tatmine ulaştırmaya çalıştığını görebiliyoruz. Ruh sağlığı hizmetinde zaten bizim temelimiz kişiye en önemlinin kendi olduğunu anlatmaya çalıştığımız için kişiyi daha sağlıklı yaşaması için, kendinin en iyi şekilde yaşayabilmesi için diyete ikna etme kısmı yolundan geçiliyor. Diyete ikna ve devamı konusunda evet. psikolojik yardımla evet. daha hızlı yol alınabiliyor evet, diyorsunuz. Hocam. Hemen e, çok önemli bir konu diyabet tanısı nasıl konulur? Dört nala gidelim. Çünkü <gülüyor> Ee, beşinci sorudayız. Sekiz sorumuz var. Buyurun özetleyin. Hemen başlayayım. E, diyabet tanısını biz üç tane tanı kriterine dikkat ediyoruz. İlki açlık şekerimizin 126 mg bölü desilitrenin üzerinde olması. Bu bizim için gerçekten bir sınır noktası 126 onun dışında şeker yükleme olarak bilinen oral glikoz tolerans testinde ikinci saatinde şekeriniz 200 mg bölü desilitre ve üzerindeyse yine bizim için risk grubundasınız demektir. Ve yine aynı şekilde rastgele yapılan iki farklı günde rastgele yapılan kan şekerinin 200 mg bölü desilitrenin üzerinde olması demek yine sizin için riskli grupta olduğunuzu, bir diyabet hastası olduğunuzu söylememiz için gerekli kriterleri taşıyor. Değerli seyirciler bu kadar e, negatif veya karamsar tablo çizdiğimizi zannetmeyin. Hemen bomba bir soru. Diyabet hastalığı tedavi edilebilir mi? Biraz ümit lazım ümit. <gülüyor> Maalesef ki halk arasında e, biraz karamsarlık var dediğiniz evet. gibi. Halbuki diabet, e, diyetle tedavi edilebilen bir hastalık. Onunla yaşamak zorunda değilsiniz. Gerçekten uygun bir diyet uygularsanız diyabeti yenmeniz oldukça mümkün. E, bu şekilde diyet programları kişiye özel oluşturuluyor. Kişinin ilaç alıp almaması, aktivite durumu, kan şekerinin düzeyi, tablosu bizim için çok önemli. Bunlara uygun bir diyet programı oluşturuyoruz ve kişi eğer diyetine uyarsa. Ki benim bizzat birçok danışanımda gördüğüm bir durumdur. Tekrar doktora gittiğince kan şekeri tüm değerleri normal sınırlara indiği için doktor ilaçlarını kesiyor. Yani eski hayatına geri dönmüş oluyor. Oh mis gibi hayat. Kesinlikle tabi ama eski hayatına derken diyetsiz hayatına değil tabi ki. ki. Artık hayatını belirli bir diyet içerisinde sürdürmeye daha gayret daha edecek. Daha özel bir hayat. E, ne güzel işte saldım çayıra Allah kayıra bir hayat yaşamıyor. Daha profesyonel. Kesinlikle. Ne yenilecek saraylarda alamayacağınız hizmet alıyorsunuz efendim. <gülüyor> Şimdi hemen psikolog Esra Hanım Buyur güldü tabi onun da bir bildikleri var. Diyabet hastalığı tedavi edilirken yani psikodiyetten bahsettiniz psikolojik yardımın katkıları ne olabilir? Yani sonuçta bir hastalık var evet. tedavi süreci uzayabilir evet. Evet hocam. bazı ilaçlar ilaçlar veya beslenme şekilleri de sıkıntı olabilir. Evet yani dayanıklılığı arttırma ve öğrenilmiş çaresizliği. Evet yani hocam. bu hastalığı yenmek için Nasıl bir motivasyon veriyorsunuz? Hocam şu şekilde diyetisyen Merve Hanım'ın da söylediği gibi halk içinde, halk arasında ciddi bir karamsarlık. E, bu hastalık gö gözlerinde çok büyütebiliyorlar. İşte, Hiç kesinlikle geçmeyecek zannediyorlar. Hep bir sorun yaşayacağız tarzı. Merve Hanım'ın da söylediği gibi bu hastalığın tabii ki de tedavisi ve kontrol altına alınması mümkün. Biz kişiye aslında o gözünde çok büyüttüğü, hani onu çok zorlayacak sandığı hastalığı gözünde normalleştirmek çalışıyoruz. Evet, böyle bir hastalığınız mevcut fakat e, bununla gerekli programla da aynı şekilde hatta daha sağlıklı şekilde hayatlarına devam edebileceklerini kabul ettirmeye çalışıyoruz. Bu noktada motivasyon sağlıyoruz. Evet. hastalığa gel diyorlar. Böyle gel. Bir kolunuzda antrenör, diyetisyen, e, diyet ve beslenme uzmanı Ervaka, diğer kolunuzda kim var? Psikolog. Esra Çakıranım efendi var ve onlar sizi bu konuda eğitiyorlar. İşte bir takım beslenme düzeni ve motivasyonal teknikleri öğrendikten sonra mücadele kolay. Hem tıbbi hem psikolojik yardımla çift kanatlı. Gelsin diyabetler diyorsunuz ama ondan sonra tabii onları bir güzel Atatürk'ün dediği gibi geldikleri gibi gidiyorlar. Uğurluyorsunuz ve siz inanın daha kaliteli bir hayata sahip oluyorsunuz. Şimdi diyet yaparak ee, diyabet nasıl yeniliyor? Seyircilerimiz bunu merak etmişler. Yani hani karamsar tablodan biraz daha Aydınlanca. umut var ve aydınlık tabloda bu soru geldi. Buyurun. Hemen yanıtlayayım hocam. Şimdi şöyle nüfusumuzun %10'u diabetle dedik ve bu %10'un da %90'ı tip 2 diyabetten oluşuyor. E, tip 2 diabet şu şekilde oluyor. Tip 2 diyabet tanısı konulmuş insanların da %80-90'ı oldukça şişman kilolu dediğimiz insanlar oluyor. Aslında bu insanlarda kilo vermek hem tüm bedensel sağlığı iyiye götürdüğü gibi diyabetin de etkilerini ortadan kalkmasını sağlıyor. Kilo verdikleri zaman hem diyabetin biraz önce saydığım retinaya vurması, böbreklere vurması, sinirlere vurması, ayaklara vurması gibi komplikasyonların önüne geçmiş oluyoruz hem de kan şekerinin normal sınırlar içerisinde olmasına yardım ediyoruz. Kilo vermek bizim için bu konuda çok önemli. Özellikle altını çiziyorum tip 2 diyabetli hastalarda. Çünkü tip 2 diyabetli hastalarımızda yine az da olsa bir insülin salınımı var. İnsülin salınımı devam ediyor. Tip 1 dediğimiz hasta grubunda birazcık daha genetik olarak insülin salınımı yok denecek kadar az olduğu için onlara farklı bir yöntem anlatacağım biraz sonra. Tip 2 dediğimiz hastalar kilo verdikleri sürece bir anda böyle diyete başladıkları zaman egzersiz çok önemli bu konuda. Egzersizlerini yaptıkları zaman çok güzel kilo veriyorlar ve bu kilo verme sürecinde şekerleri normale dönüyor. Diyetlerine devam ettikleri sürece bu şekilde sağlıklı beslenme programlarına ayık uydurdukları sürece ve tabii ki egzersizlerini yaptıkları sürece benim birçok danışanımda olduğu gibi ilaçlar kesiliyor. Yani kişi hastalık tanısı almadan önceki hayatına geri dönebiliyor. Şimdi gelelim tip 1 diyabetlilere. Onlar için de çok karamsar olmayacağım. Ee, onları da şöyle bir yöntem yapıyoruz. Bir testle vücutlarında insülin salınımı olup olmadığını kontrol ediyoruz. Eğer ki insülin salınımı varsa yine onları da insülin iğnesinden, pompasından kurtarabilecek yöntemler mevcut. Bunlar tabii ki sağlıklı beslenmek, düzenli beslenmek, onlara uygun bir beslenme programı hazırlamak ve tabii ki egzersizle desteklemek. Evet, fazla iğne yediniz. Gelin bu işin sırrını diyetisyen ve beslenme uzmanı e, Merve Akay hanımefendiden öğrenin yeter artık. Yüzüstü çok süründünüz ayağa kalkın. Hemen psikolog Esra Hanım'a yöneliyoruz. Esra Hanım yani e, bu kilo sorunuyla ilgili nasıl bir yardım alınabilir? Yani kilo alamama ya da verememede psikolojik yardımın e, faydaları nelerdir? Evet hocam güzel bir konuyu değindiniz kilo alamamak yani Tabii. yeme bozukluklarında almak kadar alamamak da aslında bir sorun Tabii. kişide stres çok yemeye yol açarken Tabii. kimilerinde iştah kaybı iştahsızlık Tabii. yememe problemine Tabii, de ulaşabiliyor depresyon bazılarında Kesinlikle. yiyememe sorununa ya da kilo alamama sorununa neden Kesinlikle. olabiliyor. Bu durumda kişiler kişiler daha çok aslında kendileri farkına varmıyorlar ama aileleri ya da sosyal çevrelerindeki insanlar bu sıkıntıyı fark ettiklerinde onları bize yönlendirebiliyorlar. Bir uzmanla görüşmelisin, bir yardım almalısın tarzı telkinlerle. Bu tarz danışanlarımız geldiğinde biz öncelikle onun iştah problemindeki Etkileyici faktörü arayıp bulmaya çalışıyoruz. Kişinin kendi içindeki durumunu tespit etmeye çalışıyoruz. Ondan sonra gerekli ruhsal destek, profesyonel yardımla kişi zaten eğer çok yiyorsa bunu azaltmaya başlayabiliyor. Ya da iştah kaybı varsa doğru düzenli şekilde yemek yemeye başlayabiliyor. Tabii ki biz de bu konuda uzmanlarımızdan, diyetisyenlerimizden Tabii. yardım Tabii. alıyoruz. Onlarla iş Evet, onlara gerekli diyet programlarını, yani kilo verdirmek için değil, kilo aldırmak için de çok etkili diyet programları var. O şekilde birlikte koordine insanları problemlerinden kurtarabiliyoruz. Kısaca forumda kalmak için, yani beslenme ve diyet danışmanlığın, uzmanının kapısını çalın, psikologun kapısını çalın, psikodiyet programlarına katılın ya da benim gibi e, ...bu uzmanları televizyon programına konuk alın. Çok akıllıca. <gülüyor> evet, bütün e, spikerleri ve program yapımcılarını, psikologları ve beslenme diyet uzmanlarını programlarına konuk almalarını tavsiye ediyorum. Şimdi çok önemli, vurucu bir konu. Tabii ki herkes bu hizmeti yapamıyor. Yani benim diyen diyetisyen yapamıyor. Benim diyen psikolog bu hizmeti veremiyor. Belli bir uzmanlaşmak ve eğitim almak gerekiyor. Sizin bu konudaki tecrübeniz nedir? Yani diabet diyetisyeni kimdir? Şöyle anlatayım. diyabet diyetisyeni yine normal diyetisyenler gibi 4 yıllık lisans eğitimini aldıktan sonra kendine bir branş seçerek bu alan üstünde çalışmalar yapan diyetisyendir. Mesela benim hasta grubum genelde diabetlidir. E, diyabet açısından çalışmak bana daha çok heyecan veriyor. Çünkü insanların hayatına daha fazla dokunabiliyorsun. Daha fazla dokunuyorsun. Orada daha bir gizem var, daha bir karamsarlık var. İnsanlar daha bir çaresizlik içindeler. Kesinlikle öyleler. bu konuda uzman az. Bundan dolayı siz ee, zoru başarmak istediniz. Kesinlikle öyle ve özellikle pirediyabet dediğimiz evrede insanların hayatına müdahale edip bir sonraki aşamaya geçmelerini engellediğimde çok mutluluk duyuyorum. Kesinlikle. Çünkü işin bir sonraki aşaması çok karanlık. Girdikten sonra çıkılması birazcık daha zor daha olan bir zor, süreç. Evet. Ama pirediyabet dediğimiz süreçte insanların vücutları yavaş yavaş oraya kayarken bir anda onları çekmek, onların hayatına böyle güzel bir dokunuş yapabildiğini hissetmek beni gerçekten mesleki anlamda tatmin ediyor. Yani hem önleyici... E diyabet danışmanlığı alabilirler hem de o karanlık tüneldeyken de sizden yardım alabilirler. Kesinlikle Değil öyle. Mi? Aslında kişiler zayıflama amacıyla bana geliyor ama işte tabii ki talihlerle bakmadan hiçbir şekilde diyet yazmıyoruz. Talihleri geldiğinde kişinin prediabet olduğunu görüyoruz. Aslında bu onlara söylenmemiş bilmiyorlar farkında değiller. Hani 10-15 yıl dediğimiz balayı evresinde aslında kişiler. Yani kilo verme istekleri esnasında çıkıyor bu olay aslında. O sırada biz hemen müdahale ediyoruz, diyetlerini ona göre programlıyoruz. Tekrar tekrar tahliller istediğimizde kişi aslında bayağı bir yerden alıp bir yere getirmiş oluyoruz. Sadece kilo verme değil bizim işimiz. Diyetisyenlerin şöyle bir algısı vardır. Kilo verdirir. Kesinlikle böyle bir algıyı yani aç. çok karşıyız diyetisyenler olarak. Biz diyabete bakarız, kalp hastalıklarına bakarız. Her türlü yoğun bakım hastalarının beslenmesini düzenleriz. Hayattaki her türlü hastalığın beslenmesi için bize başvurabilirler. Kesinlikle. Yani kilo almak, vermek aslında dengede ve formda kalmak için değil mi? Kesinlikle Diyetisyene öyle. Diyetisyene başvurmak gerekiyor ama genellikle iş işten geçtikten sonra başvuruluyor. Maalesef. Halbuki daha... Bu diyetisyenler daha sevimli. Cerrah gibi niye korkup kaçıyorsunuz? Kasap değil ki bunlar. Yani o yüzden gayet şirin, gayet tatlı dilli, gayet uzman. Psikologlarımız daha keza öyle. Yani deli doktoru değil ki bunlar. Öcü değiller yani. Hemen danışmanlık merkezine gittiğinizde yıllarca sizi çağırmıyorlar. Belli bir süre gerektiğinde onların da gerektiğinde yeterince zaten danışanları... Ve işleri başlarından aşkın hem ekonomik hem hızlı hem özel bir hizmet almak için psikodiyet programlarına ve özellikle e, şüpheniz varsa diyabet programlarına profesyonellik ya yardım alın, profesyonel hizmet alın diyorum. Değerli dostlar gerçekten tam gaz gittik. E, az önce 360 derece çekimlerimiz de oldu. Rejimiz, yönetmenimiz ve Business Channel Türk TV'ye de buradan çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Bir yayının daha maalesef sonuna geldiniz. Geldik. E, krize girmeyin. Her hafta yayındayız. Merak etmeyin bizi takip edin. Formda kalın, hoşça kalın, dostça kalın. Sevdiklerinize ve çalışma arkadaşlarınıza barışık kalın efendim. Sevgiler, selamlar olsun. My Life Danışmanlık, Ekrem Çulfa ile yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programını sundu.